Binlerle <gülüyor> Reis dördüncü ay seviliyorsun. Oo, <gülüyor> oğlum. A abone seslerini duyuyorum artık. Çok güzelmiş. Berke İnç hoş geldin kardeşim. Abi Eko var. Evet Eko var. <gülüyor> Selamun aleyküm. Yankı. <gülüyor> Yankı. On ay olmuş. Var mı? Dedim. Dur bakayım bir ışıklara mışıklara bakayım. Öfff. Vay vay vay vay Kardeşlerim özledim be Sus lan oğlum siz bunu O ye ye ye ye ye Aa, ye ye ye, ye. Senin amına... Bir şey söyleyeceğim siz bu sesi her daim duyuyor musunuz? Yankı var, eko var, yankı var Bir dakika çifte mi geliyor acaba? Dur Bir dakika şimdi bir, bir organize edeceğiz Dördüncü ayağı bir yankı var Siksem böyle and... <gülüyor> <gülüyor> Siksem böyle yayın yapılmaz. Kringov'cuma hoş geldin Kaan. Ee bunlar sığmamış ki buraya. Ulan test yayını da böyle yapılır be. Şimdi benim kulağıma binane yıldırım geliyor. Oradan yani oradan da geliyor galiba. Bir be? Bir yıl mı be? Şimdi şunu kıstır bakalım çiftliğe gelecek mi size? Eko var. Bismillah. Dur chat çok küçük. Şunları bir ben. Ya da chat'i şuradan okuyoruz. Selamlar. Aleykümselam. Hayırlı olsun. Eyvallah arkadaşlar. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yankı var. Eko var. Sikerim. Halbiden <gülüyor> söverim ha. İyi hadi Sizi Size özel açacağım onu. Bekle. Elren. Yankı var. Vay ve 8 ay mı seviliyorsun. Reis İtavic. Çok sıkıyorum. Bunları alamadım da. O kadar dağıldınız ki ayar yapamadım anasını satayım. Elle yapacağım gene. Biz böyle bir yayıncıyız. <gülüyor> Al yankı. O ye ye, ye ye ye ye eve bak skin'e, tasıcıyına, kurban. Eko var evet, eko yapacak Eyleinak. bir şey yok. Çünkü. Arkası boş. Eko var, evet, eko var. Abi taşındın mı? Ee, evet, yankı var. Yankı var arkadaşlar. Abi eko var, yankı var abi yankı var ya. Sikerinsin. Sa. Eko var yankı var. Fursikliğini özlemişsinizdir kardeşlerim. Bir ben şimdi şey... sevgiline yakalandım. Ha bu... ha bu benmişim. Evet, adım adım gidip abone moda alın bir. Al abone moda. Bana destek Ay, lazım. Dur Discord. Top oldum. Duygusal top oldum. Oğlum bunlar çok konuşuyor ya. Nuracun. Duygusal top oldum ne ya. Bir dakika sakin olayım. Bir sakin adım adım gittim başarıya doğru. Bir ayar çekmem lazım. Düzen benim düzenim değil. Bu kodum sürekli bağırıyor. Bunun sesini nereden kısarım hemen ayarlıyorum. Anladım nereden kısacağımı. Şuradan çok küçük bir ton versem yeter bana. Abone olun bakayım. Küçük gelse yeter bana. Dur bakayım gelecek kim? Tamam biraz daha kısalım. Eko var. Abi, ev kekev, 4 ay oldu eko, var. eko var. Durun. Haa. Şimdi bir daha bir gelsin. Eko var bu arada cidden var biliyorum. Var. Çok güzel. Bu beni rahatsız etmez diye düşünüyorum. Şimdi eko neden var? Çünkü taşındım. Eşya yok. Yani var şu taraf dolu da bu taraf bomboş. O yüzden sesim yankı yapıyor. Camları açtığım zaman yankı azalıyor ama cam açmayayım şimdi. Gürültü çok özlemişiz. Agave. yeni ev hayırlı olsun abim. Ben de özledim be oğlum. Gel. Vallahi iyi geldi ama biliyor musunuz? Bana çok iyi geldi. Hani çok yoruldum ettim taşındık maşındık bilmem ne ama iyi geldi yani kafam daldı, Beynim çalışmaya başladı. 2-3 şeyle uğraşmaya başladım işte yok şurayı yap yok buraya bunu yap. Bilmiyorum farkında mısınız? 7-8 kilo verdim hareketten... bakayım, Vermişim. Ee, kilo mu verdim düzgün beslenmeye... Yani yeni yıl, yeni dönem, yeni hayatlar... O kafalara girdim biraz. Ee, sus lan! Bunu ben ya, tamamen ya, kapatacağım ya. Olsun, iyi Eyvallah kardeşler teşekkür ederim. Saçımı falan kestim evet. Arka plan yok. Arka plan zaten bu. Ha, gördüğünüz gibi bence mis gibi arka plan işte bahçe bahçe katı daha ne yapalım ha özlemiyor muyum eski şeyi tabi dün çok duygulandım ya aya bir çıplak geene daha iki ay, ay iki bir buçuk bir ay var oğlum yüz on kilo derne oldun derne abi açık sırıtma. ne diyorsun lan çok zor oğlum bunları dinlemek şimdi şuraya limon ağacı ekeceğiz bak şuraya bir tane limon ağacı Çay mı? B ondan sonra e, e, e, e, e. ya yapma şunu ya aman okudum kim bunları yapan ya oraya limon ağacı gelecek ben var ya hayatta yapamam böyle iki yıldır bunun sesini duymuyordum ki ben sonra buraya logo gelecek şuraya logo arabada onu alıp takamadım normal yayına onu takarak girecektim ama Dedim kim uğraşacak şimdi zaten anam ağlamış. Şuraya logo gelecek, oraya aydınlatma gelecek. Arkaya bir şey yapmayacağım ki bu alan VR alanı olsun. Çünkü niye? VR yayınlarına başlıyorum. Sebep? Çünkü çok eğlenceli. Niye? Çünkü kilo vereceğim bir de. Neden? Siz de eğlenin diye. Adam doğruyalım diye. Hatta dur bakayım. Kalkacağım ayağı da götüm götüm gözükmesin şimdi Dört ayı kutladık ne de çabuk Bak. Yeni evin hayırlı olsun abi. Bunları buraya Abi de bu var. Bu ne tahmin edin lan? Bu ne tahmin edin? Ne bu? Koltuk. O kadar cük geldi ki tak dedi MSI'dan dün bizim Valhalla koltuğu geldi. Açalım mı lan bunu? Çok merak ediyorum. Maket bıçağım nerede? Anahtar var. Anahtar var. Oğlum bunu biz kuramayız lan ya kurarım da yayında Şu kumaşını bir desenini görelim istiyorum Ya hak. Evin hayırlı olsun ağabeyim iyi yayınlar Dur. Birazcık büyükmüş Ayakkabılı oluşuma bakmayın ev temizlenmedi Ayakkabıyla evde falan gezmiyorum kirime girmeyin hemen Üçüncü ayın bu arada ev hayırlı olsun Oha! Ayaklara bak! Amına koyayım bildiğin 17. jant yollamışlar lan bunları da bir oha dur şunları göstereceğim binallerli abi yankı var assassin valhalla Abi yankı var. Belim sakat ya çok zorlamak istemiyorum. Ya şükür. Koron olduk. Üff! Bak bak! Bak böyle yavaş yavaş soyacağım bunu böyle parmakla. MSI mısın be? O çok kaliteli ya. Müthiş kaliteli. Ya anlatamam kumaşını falan. Ama bunda Elren yazmıyor tabi yazmayacak da. Bunu kullanır mıyız? Kullanırız herhalde ya. Düşünüyorum kurusak mı acaba kurmasak bu nasıl evmiş be çekiliş <gülüyor> bana çekiliş titre mi bana çekiliş çekiliş yok Kim diyor çekiliş <gülüyor> <gülüyor> o konulara da gireceğim şimdi dur çekiliş neymiş ya Aa tam bir göt yastığı. Bu ne lan? Bu. Bu bel için. Kardeşim çekiliş yapanlara ciddi saldırılar varmış. Bu enselik. Ense yastığı. Bu arada kalitesi çok güzelmiş ya. Şunu da atalım. Anasını belledim evin iki dakikada. Güzel. Ben bunu... Kurarım ya bir ara. Yayında da kurarım. Bir şey değil ya. Ne olacak? Oh! Güzel. Teşekkür ederim MSA'ya. Ee, bu koltuğu yayında görüp de... ...şey yapanlar, ayarlayıp yollayanlar... Çok saçma yaptıkları, şimdi e, o konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim, aslında bir noktada saçma değil. Şöyle saçma değil, yanlış anlaşılmamak için söylüyorum. Çekiliş vade adı altında insanlardan yine o SME hastaları gibi bir durum var. Çekiliş adı altında insanlardan para topluyorlar, takip kasıyorlar, bir sürü şey yapıyorlar, ürünleri bile yollamıyorlar ya, mevzu oradan doğuyor. Yani insanlar dolandırıldığı için bu mevzu dönüyor. Adamlar da denetleme getirmiş. Sana aslında kötü bir şey demiyor. Sana diyor ki, kardeşim diyor, ara bizden izin al. Vergisi mersi bir şey varsa, kazanç ediyorsa, kazanç elde ediyorsa ara izin al diyor. Bu zaten bilindik bir şeydi. Bu yeni bir şey değil. Ama hani ne çekiliş yapanlar var? Efendim abi. Kargo mu? Ta tamam abi, gelsin. Tamam tamam, gelsin gelsin.